Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar ben Furkan bugün sevdikler arkadaşlar 26 tane platin 7 tane altın destek açacağız arkadaşlar ve heyecanlı olması için durmadan sonucu değiştireceğiz ve arkadaşlar çarı veren Anıl kardeşim'e çok teşekkür ediyorum. Onun çarında açacağız desteği. Ve de yanımda Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk abi. Şimdi e, aşağıdan yazın beyler sunucu tahminlerinizi. Mehmet de tek tek okusun. Söyle Mehmet. Abi ıı, 42. Tamam tek tek 42 açıyorum. Önce altınları bitirelim. 42. Bir şey çıkmadı. Tamam. Abi. Berat, Ar Berat arkadaşımız 48 demiş. İsimleri de oku istersen. Aynen, daha güzel olur çanta, desteler. 48'den de daha çıkmadı efsane. Binader 2 seyrek. 2 yaygın. Başka. Benim arkadaşımız 3 demiş. 3. 3 mü? Evet abi. Desteler dedik Altın deste, helal. 2 seyrek üç yaygın. Gene efsane yok. Hadi bakalım. Ee, arkadaşımız 16 demiş. 16. Bakalım. Hop. Hadi be. 2 seyrek, 2 yaygın, 1 nadir. Iıı ee, başka? Aa, berat arkadaşımız 38 demiş. 38. Şöyle totemler de yapalım da bir inşallah. Haydi. Yapma be. 1 nadir 4 seyrek. Of ay yıldız çıktı güzel. Hem de D seriye. Ben isterdim onu bak. Evet. Yiğit arkadaşımız on 12 demiş. 12 demiş. Hemen açalım. Bin Evet, altınlardan çıkmadı. Bakalım sonuncu desteğe güveniyoruz. Başka. Arkadaşımız 18 demiş. Kim? Adı ne? Taha. Taha tamam. Sesin kesiliyor biraz da. Tam bir cevaz öyle konuş. Of Türkiye haritası çıktı. O da güzel abi. Şimdi geldik platinlere. Efsane çıkmadı. Başka sonucu. Kerem arkadaşımız 53 demiş. 53 fantazile a bakın modunda 53. Veya kusura bakmasın bakın modunda. Erdem arkadaşımız 5 demiş. 53 bakım modunda desteler. Of 3 nadir 2 seyrek. Nadirler çoğalsın ya. Başka. Kerem arkadaşımız 56 demiş. 56 son sunucumuz. Bakalım. Bir efsane geldi. M21'e Vandetta. O da güzel hocam. <gülüyor> güzel. Tamam. Bu nemin arkadaşımız 47 demiş. 47 dedik. Açtık. 2 nadir 3 seyrek. Güzel. Ve KTR. 46 mor desen çıktı. Başka. daha arkadaşımız 1 demiş. 1. Hadi bakalım. Hani klan 1. Ha, ha. Klan 1 mi? Tamam. Ha. Klanı yok. O zaman sonucu bile girelim. Dur. Dur reis şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Hah girdik. Light. Otoluk lan. <gülüyor> Açtım. Ve sonucu bir de gene çıkmadı efsane. 2 nadir 3 seyrek çıktı. Olsun. Başka? Erdem arkadaşımız 5 beş demiş. 5'te açtık. Başka? Mert arkadaşımız 19 demiş. 19 yapalım hemen. Şöyle totemler yapalım değişik bakalım. Efsane, o iki efsane çıktı. Of, Çeytak, e, Çeytak, Sultan Mor Alev değiştirici ve P90'a Cobra üst eklendi çıktı. Efsane üst eklendi, güzel. Başka? Merten arkadaşımız 19 demiş. 19, hadi bir daha açalım 19'da lan. Hadi ve 4 nadir bir seyrek, fazla geldik gazan. Sig 552 refleks refleks üst çıktı. A de P'de 7 çıktı, çok güzel. Ee, başka? Arkadaşımız on sekiz demiş. On sekiz, isim bir daha söyle. Taha. Başka? Abdu arkadaşımız bir demiş. Bir de bir daha açalım. Light, light. Ama bak bu bir girilmiyor var ya. Sinir oldum şimdi. Abi, iki nadir, üç seyrek. Bakalım, nadirler de kötü. Tüh. Başka? Bu yeminli arkadaşımız 47 demiş. 47 çanta diyoruz. Totemler yapıyoruz. Şöyle özelleştirme yükselt market kılan. Görev çanta ve desteler. Abi olmadı be. 2 nadir 3 seyrek. Şu ana kadar 3 efsane çıkartabildik. Ege arkadaşımız 53 demiş. 53 girmiyor. Bakımda. O zaman 52 de açalım dur. Tamam. Hadi be. <gülüyor> nadir zerek, nadir zerek, nadir. M3, M3 e refleks güzel. Başka. Berat arkadaşımız 34 demiş. 34 açalım hemen. Güzel bakalım. Seri bir efsane geldi. MPT 76 Mechatronics hayat çıktı. Güzel. Ee, Mechatronics hayat çıktı MPT 76 ya. Çok güzel. Ee, başka. Erdem arkadaşımız 5 demiş. 5 de bir daha mı açalım yani nedir bu 5 sevdası. Açtım gitti. Hadi be bir 4 seyrek. Olsun. Başka? Yiğit arkadaşımız 33 demiş. Yiğit arkadaşın 33 mü demiş. Dur özel teklifi geç. 33 mü? Evet abi. Bastım. Yapma be. 3 nadir 2 seyrek. Nadirlerde MPT 76 ise... Stringer susturucu. Başka? Ee, Berat arkadaşımız 35 demiş. Bakalım desteler aç. Hadi be gene gelmedi. Oğlum niye gelmiyor bunlar anlamadım ki. Zula desen geldi bu arada abi. Başka? Yiğit arkadaşımız 6 demiş. Ve... Aha bir efsane Hadi. FNFOL'a mekatronik kırmızı ön eklenti. FNFOL, efsane çıktı FNFOL'una. Kullanıyorsan güzel. Hadi be bakalım. Nerede FNFOL ki? FNFOL hiç almadın mı? Hadi be FNFOL hiç almamışsın. Aynen öyle FNFOL yok. Başka? Arkadaşımız 31 demiş. Aa bakın modunda 31. 32 de açalım o zaman. Dur şimdi. 32. Hadi be. Bir de kendim emreketimde açayım. 66 Yozgat. Bakalım. Aa 66 yok değil mi artık? Abo. Beynim yandı. Dur. Ee, 66'nın yarısı kaç? 33. 33'te açacağım. Kesin efsane. Hadi be. 3 nadir 2'si Güzel. Şu ana kadar 5 efsane çıkarttık. O da güzel. Başka? Ee, bu yemin arkadaşımız 42 demiş. 42 Konyalılara selam olsun buradan. 9 adet aç. Oğlum 4 nadir geldi. Of oh, çok güzel. M468 kullanıyorsa çok güzel. Öneklenti elit geldi. Çok güzel nadir susturucu taktık. Bak Bak çok güzel bir şey geldi. Başka çıkartma olarak ne var? Abi çok güzel elit geldi. Haberin olsun. Anıl. Başlıyor başka. Arkadaşımız 36 demiş 36 neredeyse hepsi bugda, bakımda 3 nadir tamam başka er Erdem arkadaşımız 7 demiş 7, 7 hiç açılmadı bakalım Şöyle bundan sonra kendim bir totem uygulayacağım olmadı kendim bir totem uygulayacağım Hızlı başlata geliyorum rastgele diyorum 54'te herhangi bir oda geldi orada açıyorum Hadi be. Bu bu taktı. Bu, bu taktiği bir daha yapacağım şimdi. Konuşamadım. Ölüm maçı dedim. Hadi çok seri. Of bir efsane hadi. Tar 21 Mekatronik. Sayaç. Tar 21 Mekatronik sayaç. Nerede abi? Of UTS'nin Mekatronik bile var sen reis. Nerede Tar 21? Of be. 21'i bulamadık ama. Güzel yana çıktı. Başka? Son 5 tane kaldı deste. Yemin arkadaşımız 6 altı demiş. 6'da da açmadık. Hadi bakalım. Son 4'müş. Bakalım son 3 tane kaldı. Bakalım 3 taneden kim çıkartabilecek. Hadi bakalım. Başka? Erdem arkadaşımız 32 demiş. 32 mi? Açıyoruz. 32'de fazla açtık ama. şöyle. Şöyle. Şöyle değişik değişik basalım bir yerlere mesajlara gidelim gözümü kapıyorum ne çıktığını ben de görmüyorum gör kesin efsane geldi Allah bu ne g 36 desen Oy başka son iki tane Doğan arkadaşımız 11 demiş 11 çanta diyelim desteler of iki efsane Glock 18 Sultan desen Oh yeee! Yeah. Glok 18 Sultan Desen! Nerede? Abi çok güzel Glok 18'e Sultan Desen çıktı. Abi çok şekil şu an ben mutlu oldum. Harbi diyorum ben mutlu oldum. Son bir deste bakalım bir efsane vurabileceğiz mi? Kiminki olsun? Bunun yemin arkadaşımız 8 demiş. Hazır mıyız? S8'de açacağım. 1 Şöyle duralım. Şunları arkadaş kisteyi yollayalım. Ve şöyle şöyle şöyle. Hazır mıyız? Şöyle çıkartalım her şeyi. Ve açtık. Hadi ve çıkmadı efsane. Olsun. Klogon 18'de Sultan çıktı. Çok güzel abi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mehmet geldiğin için çok teşekkür ederim. Ee, Sağ ol abi ben teşekkür ederim videonuna davet ettiğiniz için Eyvallah işte. ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı Sizlerde platin deste veya altın deste veya gümüş deste açtırmak istiyorsanız Aşağıda açıklama kısmında e, Neydi çağrı verme adlı bir e, forum var O forma hesabınızı atabilirsiniz Hesap attığınız e, hesaplar sadece bana geliyor arkadaşlar Başka hiç kimseye gitmiyor o hesaplara girip ve de açıklama olarak kaç deste var falan filan yazarsanız mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her gün 16.00 ve 18.30'dan yeni video geliyor. Onları da kaçırmayı unutmayın derim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet ol.